tarlasındayız. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Burası neresi? Çanakkale, Biga, Hoşoba köyündeyiz şu an. Adım Selçuk Yanık. Bindekar çeltik arazisi işlemekteyiz, aile işletmesiyiz. Allah daha çok versin. Ee, Savaş Bey'in rekor gübrenin e, yaprak, gübresini. yaprak gübresini kullandık. Kullanmamıza vesile olan da Instagram'daki, şey, Facebook'taki paylaşımlarından dolayı... Neyi çeltik... gördünüz orada? Ne gördünüz? Orada gördüğüm gören Sarıköy bölgesinde çeltik arazisine uygulanmış olan çeltiklerdeki çeltik yanıklı dediğimiz hastalığın başlangıcı oluşmuş ve Savaş Bey ve videolar eşliğinde uygulama yapılmıştı. Evet. Uygulamaların akabinde çeltikteki iyileşmeleri de paylaşmışlardı. Peki siz Onları aynı gö şeyleri gördünüz mü? Ben de aynı şeyleri gördüm. Benim de sıkıntım vardı kamuya çeltik çeşitliğinde. Evet. Çeltik arazimiz arkada, arka planda. Cins nedir efendim? Kameyoda. Bu gördüğünüz çeltik arazisi bu renkte değildi yani. kahverengimsi rengi rengi. daha kötüymüş yani, baya baya Çok yani. yoğundu. Evet. Bugüne o nasip oldu tanışmamız Savaş Bey ile Ben burada şöyle bir şey tanıtacağım. Da burada aslında bu tür aşırı aşırı bozuk yerlerde biz Selçuk Bey'cimiz zaten söyledik haliyle. İkinci uygulamayı çok yakın zamanda tekrarlamanızı aslında rica etmiştik yani. Evet. Yani daha doğrusu bayimize biz bilgi vermiştik. Biz çalıştığınız bay Gönen'den, Başak Tarım, Sayın Mustafa Güneri Bey'den aldınız önlerimizi. Evet. Dolayısıyla biraz daha bu tür bozuk yerlerde. Neden? Hani önce bitkiyi toparladı, yeşillendirdi, gövde şimdi kalınlaştırdı. Evet. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? İkinciyi biraz daha yakın. Yani öyle 15-15 gün -15 değilse. Biz yıldırsa... onu biraz geciktirdik ama şimdi artık ilk işimiz şu an ikinci uygulamaya evet. yaşayacağız. İçine girelim isterseniz biraz şöyle. Buradan girebilir miyiz direkt Girebiliriz. Gelelim buyurun. Şuradan girelim. Hem yolu da açalım birazdan arabalar geliyor. Şu değişimi bir canlı canlı burada gösterelim efendim. Kamerada gelsin böyle ha. Evet. Bu ne değişti? Yani o gösterdiğimiz paslar vardı ha. Bir kamera gelsin efendim şöyle ha. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Gelsin kamera içeri girsin. Evet. Tamam acele yok. Buyurun. buyurun. Bizim yapraklarda pas. Evet. Bu şekilde belirmişti. Bu evet. gördüğünüz hiçbir şey değil yani. Bu iyileşmiş hali bitkinin. İyileşmiş bitki bakın aşağıya kadar da yeşerme bir başladı isterseniz. Bir çok çok. Şunu alayım ben isterseniz, rahatça siz çalışın şöyle. Gösterin. Ee, babanız yılların çelttik sizler babanıza beraber. Aynen babadan evet, oldu. Evet çokça. güzel. Babanız aynı hani şeyleri söylüyorum peki. Evet. Şuradaki değişimi canlı canlı söyler misiniz? Bizim bitki işte ilk rekor gübreyi kullanmadan önce hasta olduğu dönemde bu yapraklardaki yanıklık oranı yüzde 90 daha fazladı. Bitki evet. sap sarıdı ve kahverengidi. Evet. Rekor gübre attık. Şu an 15 gün falan oluyor uygulayalı. Hı hı. Ama gelişim yani şu an iyi. Şimdi Savaş Beyle de gelip araziyi gözlemledi Geldiği için aileten teşekkür ederim. Estağfurullah çok memnun olduk size. Ee, şu an ikinci uygulamayı yapacağız. Evet. Ben fungisit uygulamak istiyordum. Savaş Bey'in dediği olayda fungisit uygulamana gerek yok rekor gübreyi sadece tek başına kullanan. Bizim laboratuvarda şu an yani fişekle de yani gebeleşme döneminde artık bir hafta 10 gün içinde bir başa yarayacak zaten çatımızda. Evet, evet. Biz de artık nasipse akşamüstü serin havada, rüzgarsız bir havada rekor gübreyi yeniden uygulayarak. Hı hı. Ceçaltimizin başak yarmasını ve doğumunu rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim Selçuk Bey. Tabii burada zaten siz geçenki dönemde fungusları da verdiniz beraberinde. Evet. Tabii ki burada bugün ama her zaman kullandığınız onları tamam yapıyorsunuz, yaptınız. Dolayısıyla ama bugün bitkideki direnç artışını, yeşillenme noktasında gelişimi, hızlı büyüme noktasını... Şimdi ben... Kendim gübrelemeyi biraz fazla severiz. Aslında evet. yaptığımız gübreleme oranla bizim bitkimiz bu gelişimi sağlamadı. Evet. Yani hasta oldu. Evet. Bu sıkıntı bize üzdü bu arazinin bir, evet. bir gözünde Evet. Fakat yani attığımız gübrenin almasını tek sağlayan da ben gene rekor gübre diyorum. Evet. Çünkü eğer rekor gübreyi atmasaydık bizim attığımız pongusitler, ben iki defa uygulama yaptım, üçüncüyü evet. yapacağız yani. O fungusitlerin bu kadar yaşartma özelliği olduğu yok, olmadığına da inanıyoruz. İşte Çünkü daha önceki yıllarda da biz bir şey yaptık yani. yani. yani yoksa bugün... Çünkü bitki hastadı zaten. Yani bugün bitkinin gelişim sorunu var yani bitki Aynen. çalışmıyor yani. Dolayısıyla yani fungusit başka bir şey, bitkinin gelişmemesi başka bir şey. Dolayısıyla bu noktada bu ürün bugün sonuçta bitkiyi çalıştıran, bitkiyi güçlendiren, bitkiyi dirençlendiren bir o yüzden e, bu arada ben tabii ki asıl konuşuyor. ben hep Selçuk Bey gibi evre sizlerle şunu söylüyorum yani. E, i̇nsanlar en sıkıntılı yerlerinde kullanmayı düşünseler de bugün asıl sonuçta niyatinde parayı da iyi yerden kazanıyorsunuz. Evet. Geri kalan 970 70 dekar arazinizde iyi. Evet. Dolayısıyla neden oradaki randımını daha çok arttırmak için kullanmıyorsunuz? Neden orada tane sayısını arttırmak, neden orada daha az kırık pirinç olmasını... E, sağlamak için kullanmıyorsunuz hali. Onu sorduğumda şu an aklınızda sanırım daha da yattı. Şimdi Hı. videolarda siz e, bizim yani gösterdiğimiz Evet. E, şimdi e, kanser hastası bir insanı düşünün. Şöyle tedavi, biraz kaldın. İnsanları da görsün böyle. Heh. Tedavi tedavi edildiğini düşünün. Te, kanser hastası bir hasta iyileştiğinde Evet. İyileştiğinde yani yoğun bir hasta artık yatağı kısaca iyileşince daha yeni başlayan bir hasta uygulandığında koşu koşması gerekiyor. Evet. Bizim için de biz ölmüşü canlandırdık. Evet. hafif iyi olanı da artık yani evet. yolun başında olanı niyetli olanı hastalığa yakalanmadan evet. rekor gübreyi kullanarak hiç evet. hasta etmeden bitkinin ve gelişimi sağlayacağız. Bütün ekranlar karşısında bütün gören Halkı ve Biga bu bölgedeki çeltik vericilerinde şunu söyleyeyim hali. Yani randımanı artırmak için çok ideal bir dönemdesiniz. Artı daha kaliteli başak için çok ideal dönemdesiniz. Ki zaten başak oluştuktan sonra da içine giremiyorsunuz hali. Evet. O yüzden şiddetle başak e, diriliği, kalitesi, başak sayısını artırma konusunda rekor gübre yaprakları çok etkili bir üründür. Ama ne kadar çalışır? Toprağınız izin verdiği kadar. Yani toprağınızda gübre yoksa, evet olmaz. Yani bitkinin bir kere aşağıdaki beslemesini zaten Selçuk Beyler geriye kadar yapıyor çok Şöyle gezelim efendim. Biraz daha gelelim. Şimdi yani tane konusunda ne düşünüyorsunuz? Babanız da diyor bu? Bab babanız baktı mı? Babam baktı. Ne diyor babanız? Babam da yani yaşarmış Babanızın dedi. adı neydi efendim? Saffet. Buradan Saffet Beycime de selamlar söylüyorum ben. Ee, i̇şi vardı gelemedi. Zaten Aynen. hep yoğunkenleri. Onun için de yani tane konusunda da randıman konusunu arttırmak için ne düşünüyorsunuz şu anda? Diğer tarlalar için konuşalım. Şu anda rekor gübreyi kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Biz de bugün sizlere randıman konusunda bugün net şekilde sizin gibi bakımı bilen, çok güzel şekilde çeltikçiliği anlayan insanlar için konuşuyorum. Hani bu noktada rahatlıkla o randıman konusunda da tane artışı sayısında da çok rahatlıkla söylüyorum. Ben burada tabii